Bu videoda 3 farklı sorumuz var. Yapmak istediğim şey sadece problem çözmek değil. Amacım, soruyu çözecek genel eşitlikleri bulmak. Yapacağımız şey tam olarak problemler için orantı kurmak. İlk soruda 9 kalemimiz 11 lira 50 kuruş tutmuş. 11.50 lira, evet. 7 kalem ne kadar tutarmış? Önce x, 7 kalemin fiyatına eşittir diyelim. Bu soruyu çözmenin yolu, 2 oran bulmak ve bunları birbirine eşitlemektir. O halde diyebilirsiniz ki, 9 kalemin fiyatına oranı 9 bölü 11.50 bu da eşittir 7 yani 7 kalemin x'e oranı. 7 bölü x. Bu duruma uygun bir orantı oldu. Bunu çözerek 7 kalemin fiyatını bulabilirsiniz. 11.50 bölü 9 eşittir x bölü 7 ifademiz var. Orantıları başka yollarla da düşünebilirsiniz. 9 kalemin 7 kaleme oranı, 9 bölü 7 de aynı orantıyı verir. Fiyatlarını da oranlarsak, 9 bölü 7 eşittir 11.50 bölü x, ya da, ya da, ya da, 7 bölü 9 eşittir x bölü 11.50. Tüm bunlar uygun eşitlikler. Güzel. Hadi bu soruyu yapalım şimdi. 7 elma 5 lira tuttu, peki 8 liraya kaç elma alırım? Kaç elma alabileceğime x diyelim. Şimdi x'in değerini bulalım. O zaman elma sayıları arasında ve elmaların fiyatı arasında bir orantımız olacak değil mi? 7 bölü 5 eşittir x bölü 8. İlk durumda bilinmeyen fiyattı. Bu örnekte ise bilinmeyen elma sayısı. Yukarıda gördüğümüz farklı senaryoları uygulayabiliriz. 7 bölü x eşittir 5 bölü 8 diyebiliriz. Şimdi en sonuncusunu yapalım. Bir kek tarifi var. Şahane, çok severim. 5 kişilik bir kek için 2 yumurta lazımmış. Peki, 15 kişi için kaç yumurta gerekecekmiş? Evet, bakalım. 15 kişi için gerekli yumurta sayısına bu sefer x diyelim. İstersek y diyelim, ya da a, ya da b, ya da c de diyebilirsiniz. Ne isterseniz deyin. O zaman diyebilirsiniz ki, insan sayısı ve yumurta sayısı oranı sabit. Yani 5 kişiye 2 yumurta gerekiyor. 5 bölü 2 eşittir 15 bölü x. Ya da diyebilirsiniz ki, aradaki orantı 5 bölü 15 eşittir 2 bölü x. Tüm bunlarda orantı kurduk ve x'i bulduk. Ve cevabı bulmuş olduk. Hoşçakalın.